Fatil dedi ki, herde marufun yani gerçekten bilinen bir doğrudur bu. Yukarıda söylemiş olduklarınız. Yani nedir o doğru olan? En yusma raculu cahiden. Yani bir adamın inkerci olara. Bu cahit bildiğiniz üzere hakikatle savaşan kimse. Tamam mı? Böyle bir tercüme edebiliriz. Ee, bir adam hakikatte savaşan olarak isimlendirilir. Himayeç hadu. Yani savaşması itibariyle, hakikate karşı savaşması itibariyle cahit olarak isimlendirilir. Buna tasdik ettiği, onayladığı şey itibariyle de doğrulayan insan olarak isimlendirilir. Ve lüsiyen bima yüsiyen Yaptığı kötülük nedeniyle onunla birlikte kötü olarak isimlendirilir ve muhsinen bima yuhsin. Yaptığı güzel şeyden dolayı, iyi şeyden dolayı da muhsin olarak isimlendirilir. Yani muhsin demek ne demek? Ee, bir şeyi en güzel şekilde yapmak, yani doğru olan şeyi en güzel şekilde yapmak demek. Aksine yani bunlar birbiriyle bağlantılı. Yani eylemle tamam mı o eylemi yapan yapana verilen isim birbirine bağlantılı. Yani bunların herhangi bir karşılıksız verilen isimler değildir diyor. Bunların böyle bir yönü vardır. Ve lakin fakat e, e, bana anlatır mısınız? Hemmen ya sıfıtu Yani adam tevhidi biliyor, tanıyor. Güya, onu diyor ki, "Yaparım. Allah'ın bir olduğunu kabul ediyor. Allah'ın bir kabul ediyor. Fakat diyor ki, Allah'ın tamam Allah bir olduğunu kabul ediyor. Fakat diyor ki, ben Hazreti Muhammed'i kabul etmiyorum. Onu inkar ediyorum. Diyen kimse hakkında ne dersin? Evet. Allah'ın bir olduğunu kabul ediyor. Fakat diyor ki, ben Hazreti Muhammed'i kabul etmiyorum. Onu ediyorum. Diyen kimse hakkında ne Evet. "Bir Allah'ın bir olduğunu ee, alim kişi dedi ki Allah razı olsun fe, la yani böyle bir şey olmaz diyor. Yani ne demek de la böyle bir şey vuku bulmaz. Tevhide inanan insan, buradan o soru çıkıyor otomatikman Hazreti Peygamber'in de Hazreti Muhammed'in peygamberliğini kabul eder. Ve in vaka böyle bir şey yok ama farz edelim ki var bu ayırsa -se, kafir kafiran. Böyle bir adamı Kafir olarak nitelendiririz. Yani niye kafir olarak nitelendiriliyor? Sünnet için e, Hz. Muhammed'i gönderen kim? Allahu Teala, değil mi? Yani bir, bir anlamda Allahu Teala'ya karşı gelmiş oluyor. Allahu Teala'nın elçisini tanımamış oluyor. Yani tevhidi kabul ettim diyebilir, ama e, Allah'ın elçisini tanımaması itibarıyla bu şu demektir onu da tanımıyor demek. Sözüne kıymet vermiyor demek. Ve imkan ismiناهu kafiran billahi yani şayet onu kafir yani Allah'ı inkar eden olarak isimlendirirsek kadiben yalancı olarak yani kadiben yalancıdır. İma yqulu şöyle demesi itibarıyla ennehu ya'rifullaha taala yani Allah'ı tanıyorum, biliyorum demesi itibariyle yalancıdır. Bu sözünde yalancıdır. Yani Hz. Muhammed'in peygamberliğini kabul etmeyen Allah'ı da doğru bir şekilde tanımıyor demek. Yani bu ne demek? Allah'ın insanlara tercih göndermesini bilmiyor, anlamına gelir. Ve üstede ala kufrihi. Bu adamın küfrüne idare edilir. Yani bundan bu şey çıkar. Delil olarak çıkar. Bir Muhammed'in e, pardon, billahi bir kufriyi Muhammed'in yani Hazreti Muhammed'in inkar etmesi itibarıyla bu açıdan bu bir delildir. Neye delildir? Allah'ı inkar ettiğine delildir. Diyenle men kefara billahi çünkü Allah'ı inkar eden kefara bir Muhammed Hazreti Muhammed'i inkar etmiştir. Ve liye min qibri Kufrihi bi Muhammedin. Yani bu küfrü Hazreti Peygamberi kabul etmemesi yönünden değil, kufrihi billahi Allah'a inkar etmesi itibariyle Kema yani aynı şey gibi, Hristiyanların inkarı gibi. Ne inkar ediyorlar? Bir vahidle diye. Yani çocuğu olmayan, tamam mı? çocuğu olmayan. Biri inkar etmelerine benzer bu adamı diyor. Bunlar iddia ediyorlar ki, nedir o iddia ettikleri, hızlı mı gidiyorum? Arkadaşlar, ne görüyoruz sizi, ne sesinizi işitiyoruz. Yani e, bu şekilde olmaz, ya. Yani. duvara konuşuyormuşum gibi geliyor. İnteraktif olsun derse, derse katılım bir şekilde. Yani eğer bu şekilde olmaya devam ederse ben de artık görüntümü kapatacağım. Onu söyleyeyim yani. Ne iddia ediyorlar? Ennallâhe teâlâ talisu selâsetin. Yani Allah üçün üçüncüsü diye iddia ediyorlar. Dolayısıyla Allah'ı yanlış tanıyorlar. Biz Allah'a inanıyoruz diyorlar ama Allah'ı yanlış tanıyorlar. O kezelike bi Yahudu. Yine aynı şekilde Yahudiler. Min kufrihim bil بِالْغِنَا اَلَّذ۪ي la يَفْتَقِرُوا Yani ee, Allah nedir? Muhtaç olmayandır. Müstani olandır. Tamam mı? Bunu inkar etmeleri itibariyle Yahudiler de böyledir. وَالْجَوَادِ اللَّذ۪ي لَا يَبْخَلُوا Ondan sonra ee, cimri olmayan cömert olan Allah'ı inkar etmeleri itibariyle Yahudiler böyledir. وَالرَّبِّ الَّذ۪ي لَيْسَ لَهُ وَلَدُ Yani e, çocuğu olmayan Rabbi tanımamaları itibariyle. Burada muhtemelen şeye atıf yapıyor olabilir. Şimdi e, Yahudiler de derler ki biz Allah'ın oğullarıyız derler. Her ne kadar Hristiyanların söylediği anlamda olmasa da muhtemelen buna atıf yapıyor olabilir. Vel meliku allazi lehu şebihun yani bir benzeri olmayan tamam mı her şeyin sahibi olan Allah'ı tanımamaları itibariyle Yahudiler de böyledir. Camu meittad bu Yahud Enallah fakir. Aşah Allah fakir diyorlar. Ve yedullahil mağlûletun. Ha yani Allah'ın eli bağlıdır. Yani cimridir diyorlar. Ha bak, o atfı da geldi. Ve Rabbin lezî leysel evveledun dedi ya. Geliyor. Ve Uzeyrübnullahi Uzeyr Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olduğunu söylüyorlar. Bunu iddia diyorlar. Ve allah Teala Al-Tesureti Adem'e. Sonra ne diyorlar? Allah-u Teala oğlunun limbeti gibidir yani adam oluyor insan sureti vardır hikayeler diyorlar. Ve kazalikel zine ittahadun nirana. Yani ateşe tapanlar da bunun gibidir. Kim gibidir diyor yani. Hani demi söyledi ya ben tevhidi kabul ediyorum ama Hazreti Muhammed'e inanmıyorum diyen adam. Ve secdu lişşemsi vel Yine aya ve güneşe secde edenler de böyledir. Fakat قال Teala taala Teala şöyle buyurdu: "Ve ma yuhdu bi ayatina Yani bizim ayetlerimizle ancak dinler uğraşırlar, inkar ederler, savaşırlar kafirler. Ve kana yine buyurdu ki Allah Teala "Fala wa rabbika" Ya Rabbine yemin olsun ki la yu'minune onlar inanmazlar iman etmezler iman etmezler ne iman etmezler yuhekkimuke fima şecere yani kendi aralarında zuhur eden ortaya çıkan bir şeyde seni hakem kılmadıkça iman etmezler. Yani ne demek? Yani seni yani iman, et, iman etmen şartı nedir? Seni tanımalardır. Seni tanımadıkları sürece bunlar iman etmiş olmazlar dediğim anlaşılıyor değil mi? Reis, Ahsen dediklerim anlaşılıyor değil mi? Çok şeyler var yani. Burada ince manalar var. Hocam anlaşılıyor Ses. Ses, sesin gitmasın. Evet, hızlı gidersen herhalde Haralda tam düzelmedi daha senin şey. Ses. Evet, oldu, yani heh, yani buradaki ifadeden şu anlamı çıkarmamız lazım. Yani seni tanımakları sürece bunlar iman etmiş olmazlar. Summe la yidû fî enfüsihim hâcen ve kendi nefislerinde bir ağırlık hissetmemeleri lazım. Minme kadeyte yani senin verdiğin hükümden dolayı nefislerinde de kendilerinde de bir ağırlık hissetmedi hissetmemeleri lazım. Bunu ancak yaparlar iyi. Ancak seni tanıdıklar, ancak seni tanırlarsa ve senin verdiğin hükme razı olurlarsa, ancak iman etmiş olurlar. Bunu yapmazlarsa iman etmiş olmazlar diyor. Ve Yusuf limu teslima yani sana tam bir şekilde yani sana tam bir şekilde derken neyi kast neyi kastediyor aslında? Hazreti Muhammed'in deren kim? Teala. yani ona tam teslimiyet, onun Allah'ın olduğunu olduğuna tam bir teslimiyet Allah teslimiyet. Yani tamam, zan yani kim iddia ederse Allah'ı yarif Allah'ın ben Allah'ı biliyorum anıyorum ve yakfur bilmem Allah Sallallahu Aleyhi ve Selleme ama Hazreti Muhammed'i inkar ediyorum diye kim iddia ederse istedlerine ala inkarihi Rabb Allah Teala'yı inkar ettiğine delil olarak kabul ederiz. Niçin? Bir tufri, bir Muhammed'in Hz. Muhammed'i inkar etmesi itibariyle. Tamam mı? Çok güzel açıklıyor. Yani buradan şöyle bir ilkeyi ifade edebiliriz. Hz. Muhammed'i tanımayan, Allah'ı tanımaz. Allah'ı tanımayan, Hz. Muhammed'i tanımaz. Evet, kaçırdığınız yer olursa sorun. Arkadaşlar. Mesela gelip, bunun örneği şudur. Şöyle kaçabiliriz diyor. Lev en acülen bir adam za'am ennehu yutígu en yahmile işrîne yani bir ölçü birimi. Bir kilo diyelim. Yani bir adam 20 kilo taşıyabileceğini yani 20 kilo taşıyabileceğini iddia eden adama benzer. Bunun örneği. وَنَحْنُ نَرَاهُ Fakat biz görüyoruz adam يَعْجِزُ an حَمْلِ الْقَف۪ي زَيْنِ Adam iki kilo taşımaktan aciz. Biz bunu görüyoruz, biliyoruz. Ama iddia ediyor ki ben yirmi kilo taşıyabilirim. Araf Anlarız ki اَنَّهُ iz اَجَزَ an حَمْلِ الْقَف۪ي زَيْنِ Yani şuradan anlarız diyor. İki kilo taşımaktan aciz olan bir adam 2 kiloyu taşımaktan aciz olan bir adam, 20 kiloyu taşımaktan daha da acizdir. İmkanı yoktur. Bu açık, net bir şekilde Yani ben Allah'ı tanıyorum, biliyorum ama Hazreti Muhammed'i inkar ediyorum diyen adamın örneği buna benzerdi. Ve'l-i Yine bu ve bu tür bir adam la yani şayet bu adam şöyle dese inni a'rifu şunu biliyorum enallahü teala hakqun Allahu teala haktır gerçektir. Lenni fakat la şunu ikrar etmiyorum yani eee beyan etmiyorum beyan etmiyorum bi enne hada insane mahluquhu yani biliyorum Allah gerçektir, hakikattir fakat insanı Allah yaratmamıştır diyorsa veya işte bu e, insanı Allah'ın yarattığını ikrar etmiyorsa la <gülüyor> arfna biz anlarız ki bundan ennahu kadir <gülüyor> bu yalancıdır. Fima <gülüyor> yezmu iddiasında bu adam yalancıdır. Lenne <gülüyor> çünkü lev kane ya'lefu Allah Şayet bu adam Allah'tan tanısaydı ne arafa, bunu da bilirdi. Anne, kulle şeyin sivahu Allah'tan başka her şey, mahlubu, onun yarattığı şeylerdir. Yani şey, olay anlaşılıyor. Yani Allah'ı tanımak demek, ne demektir? Allah tanım, yani şöyle ifade edelim. Allah Hazreti Muhammed'in peygamberliğini kabul etmek. Allah'ı tanımanın bir parçasıdır. Hz. Muhammed'i kabul etmiyorsa bir adam, o adamın marifeti eksik. İstikli anlamda eksik. Bunu burada ifade ediyor. Mehmet mesele zelike yine bunun örneği recul bi hadratihi es Tam, tamam Adamın yanında ne diyelim bir kandil var. Tam bir kandil. Venerun yani dakhmad, büyük bir ateş, tamam mı? İri büyük bir ateş. Vahum ayında, ikisi yanında, bir menziletin, birahidedim, yani tek bir şey gibi fit ee, dunurbi. Ne diyelim? Bu kurbunda, yani şimdi kandil yandığı zaman, tamam mı? Kandil, bak, kandil, kandil yanıyor. Kandile bitişik olarak ateş ortaya çıkıyor değil mi? Sanki böyle yetmesak bir, bir şeymiş gibi gözüküyor. Fazam <gülüyor> elnam ve ittiay diyor. Yubusirus <gülüyor> sıraca kandili görüyor, kandili görüyor, görüyorum diyor. Vela yubusirun nara müstâilete filha tabit tahme. Ama o koskoca hatap odun demek. Yani meşale de diyebiliriz. Bu şeye, siraca. Ama e, bu ateşte o ne diyelim o koca odunda yanan ışıltılı ateşi görmüyor diye iddia et. Ya sen bundan anlarsın. Tamam, petrol örneği toplayalım. Adamın yanında ateş ver, yani büyük kocaman bir meşaleyi düşünün. Tamam, yanında görüyor ya. Yani. Şimdi bu adam diyor ki ya e, şey görüyorum, meşaleyi görüyorum ama ateşi görmüyorum derse sen nasıl bir hükme varırsın? Ne arazda anlarsın ki el Bu adam yalancıdır. Yalancı olduğunu anlarsın. Gerçi çünkü law Şayet bu adam e, meşaleyi görmüş olsaydı لَكَانَ تِلْكَنْ لَرْضَحْمَةُ اَبْا Yani o koskoca odunu, tamam mı? O yanan ateşi veya ne diyeyim? Yani koskoca yanan ateşi de görmesi gerek. Yani adam, adam tamamen burada e, ne yapıyor? E, olayı bilmediğini açık ve net bir şekilde ortaya koydu. Evet, bu paragrafı ilişkin. Soracağınız bir şey var mı arkadaşlar? Kaç kişi var? On kişi var. Hocam. Evet. E, bu ateş ve meşale örneğinde Allah mezun değil mi? E, tekab ediyor. Yani hani diyor ya ateşi görüyor. Ateşi görmüyor. Meşaleyi görüyorum diyor. Onlar da hani peygamber efendimiz de o ateş şimdi, peygamber efendimiz şimdi, yani Allah'tan peygamberimiz arasındaki bağlantıyı mı kurmaya çalışmış orada? Yok yani olay anlaş, anlaşılsın diye somut örnekler veriyor. Yani temel şey ne? Üzerinde yani hani peygamberimiz kabul etmiyorlar. Dolayısıyla yani Allah'a kabul etmiyorlar. Böyle bir bağlantılı. Şey cümle ne? Adam diyor ki ben tevhidi alan bir olduğunu kabul ediyorum diyor. Ama Hazreti Muhammed'in onun elçisi olduğunu inkar ediyor. Evet. Bu hanifen iddiası şu: e, Hazreti Muhammed'i elçi olarak kabul etmek, tevhidi bilmenin temel şartıdır. Tamam. Hazreti Muhammed'i tanımayan tevhidi de bilmez demek istiyor. Ya örneğin hani örnek veriyor işte adam ne diyor? İşte meşaleyi görüyor ama ateşi görünmüyor. Yani meşaleyi görmek tevhidi kabul ediyorum ama ateşi görmüyorum. O Muhammed'in Muhammed'i ediyorum. Tamam. İşin sebebi burada var. Şu aslında evet. Ha. Yani tamam. sen bu adama ne dersin? Ne dersin? Aptal dersin değil mi? Lan bu neden, ne, hangi neyin kafasını yaşıyor dersin değil mi? Bu iş böyle diyor. Yani Hazreti Peygamber'in dediği Hazreti Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğu apaçık. Ve yani bize Tevhidi açık ve net bir şekilde öğreten kimse. Diyoruz ya işte usulü seraser, tevhid, nübüvvet, mead, asıl bu diyoruz tevhid. Hz. Evet. Peygamber bize bunu öğretiyor. Allah da diyor. diyor ki bu benim elçimdir ya, diyor. Yani olaya bir de şöyle bak. Şimdi sen e, arkadaşım var, diyorsun ki arkadaşına ya şu kalemimi alma sakın, onun ayrı bir hatırası var. O da diyor ki ya ben seni çok seviyorum diyor. Ama alıyor kalemi gözünün önünde tutarıyor. <gülüyor> yani ne dersin? Ha? Göresin görür, doğru mu? Bu nasıl sevgi derim? <gülüyor> yani. <gülüyor> tamam mı? yani aynı Hazretimiz Muhammed'i kabul etmemek de tamam yani Allah'a tanımamak demek yani sözünü sözünü tanımamak demek. Evet. Sözünü tanımlayacaksan seni tanımıyorsun demektir. Böyle bir şey var. Ne Evet, başka var mı arkadaşlar? Bu para para şimdi kaçırdığınız, anlam olarak kaçırdığınız veya ibare olarak kaçırdığınız? Evet, devam ediyorum o zaman. قال المتعلم رحمه الله. Allah rahmet eylesin. Ebu Mukatil öğrenci dedi ki: "Kat <gülüyor> feriştanni." Yani gerçekten beni çok rahatlattı. Cümle rahatlattı üstat. Ve lakin akbirli. Fakat bana şundan bahset. Ammen yezrumu li resulillah ene a'rifu enneke eştehi en Enteresan bir soru. Şöyle iddia eden bir adam, adam için ne dersin? Diyor. Ya Bunun hakkında bana bir bilgi ver. Diyor. Ne diyor bu adam? Hazreti Peygamber'in karşısına geçiyor. Ebu Cehil'i gözünüzün önüne getirin. Ben senin kesinlikle Allah'ın elçisi olduğunu biliyorum. Fakat ya seni de öldürmeyi çok istiyorum. Arzuluyorum. Ben senin Allah'ın elçisi olduğunu biliyorum ama seni de öldürmek istiyorum. Bu adam hakkında ne dersin? قال alim radıyallahu anhu Allah razı olsun Ebu Hanife dedi ki hadi. Ee, min mesailel müteannitine. Ya diyor, bu amiyane tabirle söyleyecek olursak diyor, ya bu soru işin cildini çıkarmaktır. Tamam, yani adam adam zaten hakikati kabul etme noktasında bir şey yok isteği yok arzusu yok. Zaten kabul etmeyecek. Tamam, işi durmadan yokuşa sürme inatçının işlerindendir diyor. İnatçı adam bunu yapar. Başka kimse yapmaz diyor. Ve haz muhal. Ya böyle bir şey imkansızdır diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi örneğin tamam bir arkadaşınız geliyor diyor ki ay canım cicim güzelim diyor tamam mı sana. Seni çok seviyorum. Sen benim canım arkadaşımsın. Ya şöyle han bir boğazını kaldır da bir keseyim diyor ya. Nasıl bakarsınız böyle bir insana? Ya sen manyak mısın dersin yani öyle değil mi? Ya bu bu bu bu böyle bir saçmalık olmaz diyor. Bu, bu imkansızdır. Lo kana ya bir, Rasulullah. Yani eğer gerçekten Hazret Peygamber Allah'ın elçisi olduğunu bilseydi, dem yeşil katla onu öldürmek istemezdi. Valla mevcut onu ölünü istemezdi. Valla daha ona sıkıntı vermek istemezdi. Ya insan sevdiğine toz kondurabilir mi? Yani canını ona sever değil mi? Ebu Dücahane atıyoruz arkadaşlar. Ebu Dücahane, Uğut savaşında. savaşı'nda. Yani Ebu Dücahane'de belki Hz Peygamber Uğut'ta şey olacaktı. Heyretli değil mi? Yani onun, e, ne diyelim, kılıcının üstüne kılıç yok. Öyle baba yiğit bir adam. Hazreti Peygamberin üstüne kapanıyor ok yağmuru var. Ama bir tanesi gelip Azet Bey'i e öldürsün diye üstüne kapanıyor ve bütün oklar ona. Yani sırtı tamamıyla o ok. belki 30 kadar ok var yani. Seven böyle yapar. Değil mi? Seven adam ya gel seni çok sev. Eee şu an boğazını sıkayım demez yani. Öbese de alık ya bu şuna göre. Hocam. Evet. Ee, ekran bende e, sabit kaldı ama pdf aşağı kaydırabilir misiniz biraz? Şu anda elimde metin yok. Tamam. Teşekkür ederim. Hayvallah. Ya bir kendin tanıt, sektir. Görüntümü göstereyim Göreyim ya? Görüntümü göstereyim de hocam ben Muhammed Ali e, 2019 mezunlarından. Geçen sene Haziran'da mezun oldum. Daha doğrusu bir sene. Tamam, yani Neyse, hayırlısı. Evet. Şimdi... Bu şu adama benzer diyor. Yaz li aharin. Yani bir diğeriyle yani diğeri söyleyen kişiye adama benzerdi. En mektuh bu. ila ene bu ila min jami'in Yani bütün insanlar bir yana sen bir yana. İnsanlar içerisinde en çok sevdiğim sensin. Velakin estehi en aqtuleke bi Yani şu ellerimle tamam mı? Seni öldürmek istiyor. İnsanlar için en çok seni seviyorum ama seni de böyle öldürmek istiyorum. Ve akule ve akule lehmekin. Öldürmekle de yetinmeyeceğim. Etini de yemek istiyorum. Tamam. Öldürüp etini yemek istiyorum. Böyle bir adama benzer. Tamam. Buradaki soru neydi? Ben senin Allah'ın Resulü olduğunu biliyorum ama seni öldürmek istiyorum. Böyle bir adam bu tamamen saçmalık buyuruyor. Veleyse ahadem minen nasi, yani insanlardan hiçbir kimse yezgumu annu wuhihu Allah taala, yani Allahı birleyip ve yukmini bi Muhammed'in Hazret Peygamber'e inanıp ve tenervaliü Rasulallahı bi manqasatim Hazret Peygamber'e de eksiklik atsetmez diyor tamam. Mı? Böyle bir iddiada bulunamaz hiçbirimiz. Ben Allah'a inanıyorum. Peygamber'i kabul ediyorum ama bu peygamber işte şöyle şöyle kötü bir adam. Şu şu eksikleri var. demez. İnsan sevdiği için böyle diyebilir. Mi? Şeyi bir kenara bırakın. Yani ee, Birbirlerine nasihatta bulunmaları, tamam mı? İşte ya bak şunu yanlış yapıyorsun, bunu düzelt. Öyle bir şey değil yani. Bilinçli bir şekilde leke sürmek. Ben Allah'a inanıyorum. Hazreti Muhammed'e de inanıyorum. Ama ben ona leke sürüyorum. İddiasında hiçbir aklı başında adam bulunmaz. يَزْعُمُ اَنَّهُ كَانَ arabiyan Yani... Ne gibi? Şimdi bu şeylere örnek veriyor. Leke sürmeye. İşte o bedeviydi. Tamam mı? Hz. Peygamberden için. Aşağılayıcı bir tarzda. Ve kâne fakîrâ. İşte yani o fakirdi. Yûrîdû bihî aybehu. Yani böyle ay, e, aybını, eksiğini göstermeye çalışan, isteyen bir Tamam yani vardır ya böyle dost, başa, düşman, Nereye bakar derler? Ayağa bakar. Böyle bir şeyini bulayım da, bir eksiğini bulayım da bu karşımdakinin. Onu bir çıkarayım, yüzüne çalayım bunun. Bunu rezil edeyim olur, modunda olur. Değil mi? Vantika Vantikasov. İşte eksiklik. Gözden düşürmek. Diyebiliriz. Felev kene yarifullaha. Şayet bu adam Allah'ı bilmiş olsaydı. Ve ya'lifu en Muhammeden resuluhu ve Hazreti Peygamberin Hazreti Muhammed'in de onun nefsi olduğunu bilseydi le kana Allahu ve resuluhu ejl u fi Allah ve resulü onun gözünde en yüce olurdu en yüce olurdu ve min en yatanawa rasulu yani şöyle demekten de kaçınırdı. Tenzih ederdi. İşte yuridu bihi aybahu yani ben onun aybını ortaya çıkaracağım ve intikasahu onu küçük düşüreceğim şeklindeki bir şeyden de tamamen kaçınırdı. Bu tür şeylerden tenzih ederdi onlar. allah Teala azza ve Celle fi ta'zîmî men cilletir allah Teala elçisinin konumunun yüceltilmesi bağlamında şunu söylemektedir Nedir o? Men tu'il resule fakat Allah. At'a Allah. çok anlamlı, çok güzel açıklıyor Kim resule itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Ama e, çok yaygın bir anlayış, bu nasıl anlaşılıyor? Hazreti Peygamber'e itaat nasıl anlaşılıyor? Hadis rivayetlerini kabul ediyorsan ona itaat ediyorsun Değil mi? İşte ayetleri kabul ediyorsan da Allah'a itaat ediyorsun gibi bir format. Burada çok bambaşka bir şekilde açıkladığını görüyoruz. Tamamen e, işi ilkesel boyutta açıkladığını görüyoruz. Burası çok önemli. Vi ennehu çünkü allah Teala ceallel rasule kaiden Hazreti Peygamber'i önder yapmıştır. لِجَمِيِّ خَلِّهِ Bütün mahlukatı için. Yani bütün mahlukatı dediği kim? Yani halk denince özel olarak ne anlaşılır arkadaşlar? Sorumlu varlıklar. Yani sorumlu varlık iki tane. İki cins sorumlu varlık. Bildiğimize, tamam mı? Bizim tanıdığımız bildiğimize insan deriz. idrakimize kapalı olanlara da cin deriz. Tamam Böyle tanımlamak daha doğru geliyor bana. Yani tam cinlerden ve insanlardan bütün sorumlu varlıklara allah Teala Peygamberini önder kılacak. Ve eminen ala fara'idihi ve sünenihi i̇şte Allah'ın koyduğu farzlar tamam mı? Allah'ın sünnetleri, ölçüleri bunların da koruyucusu, emanetçisi olarak kılmıştır. Ve lider bu nedenle allah Teala allah Teala buyurur ki ata آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ Resulün, elçinin verdiğini alın. neha kum عَنْهُ yasakladığı, sizi men ettiği şeyden de efendim, uzaklaşın diye güzel bir şekilde açıklıyor. Evet bu soru ve cevaba ilişkin var mı? Kaçırdığınız soracağınız bir şey. Evet şimdi Muhammed diyecek ki diye, hocam sayfayı götürmedim dolayısıyla göremedim diyecek. Arkadaşlar gruba atmış oradan indirdim hocam. Teşekkür ederim. Sonra da gördüm. Açtım. Evet, var mı bu soruya ve cevaba ilişkin soracağınız bir şey? Evet, yok. Kalem <gülüyor> müteallim Öğrenci dedi ki Ebu Mukadil Allah rahmet eylesin Lekat eteyteni bin nuri <gülüyor> Valla yani beni çok güzel aydınlattın diyor. Yani çok huzurluyum şu an. Envar Allahu tariqaka yevmel kıyamet. Allah da kıyamet günü senin yolunu aydınlatsın. Velaknaqbillî. Fakat daha sorularım bitmedi. Lütfen bana şunu da açıklar mısın? Amman yaz Şöyle iddia eden bir adam var mesela. Ne diyor? Enhu ya'rifu ya'rifu Allah'a ben Allah'ı biliyorum. Ve yekulu ve şöyle diyor ana en azu ma enne lillahi veledan ama Allah'ın bir çocuğu olduğunu söylemek istiyorum. Allah biliyor ama o kadar arzuluyorum ki ya Allah'ın da bir çocuğu var demek istiyorum. Ne kadar manyaklar var değil mi? Evet. Ya bu adam hakkında ne dersin? Kaylan alimur radallahu anhu. alim i̇mam Azam Allah razı olsun dedi ki "Subhanallah, Tövbe estağfurullah yani Biz Subhanallah genelde Arapçalı böyle Biz de diyoruz? Tövbe estağfurullah deriz değil mi? Böyle biri bizi kızdırdığı zaman Ağzımızdan kötü bir şey çıkmasın diye ne deriz? Tövbe estağfurullah deriz. Yani o böyle diyor yani Feherken Yani bu, bu olabilir mi ya? Veza illa vaidin Yani ee, bunun çok farklı de olabilir de ben şöyle anlıyorum yani bu yukarıdaki soruyla aynı aynı soru çok fazla farklı değil mese re'sen ma sa'elte min tablu min mesailil müteannikin yani ta baştan beri burada sorduğun sorular yani baştan beri dediği işte şöyle diyen adam için nedir, ne dersin böyle diyen adam için ne dersin dediği türler var ya şu son iki üç sorudur Ha, bütün bu sorular tamamen e, hakikatin karşısında, hakikatle işi olmayan, inatçı olan, insanlara sıkıntı çıkarmak isteyen tiplerin sorularıdır. Belakim كيف تقول yani nasıl dersin? في مييتم yani ölü bir adam hakkında mesela nasıl dersin? Örnek ver. Ölü bir adam. أَنَّهُ يَحْتَلِمْ Adam ölü ama İhtilam oldu diyoruz. Mümkün mü bu? Ölü bir adam olabilir mi? Kemla yakınime gittim, Yani kaç tane ölünün ihtilam olduğu görülmüş, kesin ki, ki ölü bir adam ihtilam olabilir. Yani burada şöyle bir ilke ilkeye söyleyebiliriz arkadaşlar: Saçma sorunun doğru cevabı olmaz. Tamam, sorunun da bir ardabı vardır. Daha amriyane tabirle söyleyeyim. Sonunda bir namusu vardır. Tamam namus önemlidir. Namussuzluk Müslümanın tabiatına aykırıdır. Bunu böyle bilmek. فَكَذَلِكَ la يَكُولُ مُمَحْحِدُ الْيَشْتَهِ اَنَّا an يَكُولَ لِلَّهِ وَلَكَ Yani muvahhid hiçbir adam Allah'ın çocuğu vardır demez. Bunu söylemeyi istemez. Yani muvahhitlikle tamam mı? Böyle bir söz kesinlikle bir araya gelmez. Eşyanın tabiatına aykırıdır diyor. Öyle bir şey olmaz. Ama bak arkadaşlar yani bu sorular size saçma gelebilir ama çok güzel mantık veriyor. Dikkat ediyor musunuz? Çok güzel ülkeler çıkarıyoruz burada. Şu anda da karşılaşmıyor musunuz yani? Günümüzde de. Çok enteresan soru. İnsanlar her türlü şeyi soruyorlar yani. Bir adam öğretiyor burada. Bir usul öğretiyor. Bunlar çok önemli şeyler. قال المتعلم رحمه الله Allah rahmet eylesin. Ebu Mukatil dedi ki هذا <gülüyor> لعنين Vallahi yemin olsun ki كما قلت olay senin dediğin gibidir. Sen büyük adamsın. إنه من مسائل المتعنتين inatçı adamların sorularıdır diyor bunlar. Bunlar gerçekten saçma sapan şeylerdir. Ve herde muhalum min el kelam. Yani bunun sözde yeri yok. Yani sözde. Yani kelama dök kelama dökülemez bu diyor. Sözlere dökülemez. İmkansız bir şeydir. Konuşmaya bile değmez. Walakin akhbinni fakat bana şunu da bahsedebilir. Şunlar şu konuda da e, bir şeyler söyler misin? Ani nifakliyon. Yani bugünkü münafıklık hakkında da söyleyebiliriz. Bugünkü münafıklık. Sizin sizin böyle aklınıza geliyor mu? İşte 21. yüzyıldaki münafıklık. 15. yüzyıldaki münafıklık. 10. yüzyıldaki münafıklık. Bak nasıl cevaplar geliyor. وَلَيْسَ هُوَ الْنِفَاقُ الْاَوْوَلُ وَالْكُفْرُ الْيَوْوِ وَالْكُفْرُ الْاَوْوَلُ Yani bugünkü münafıklılık, bugünkü küfür ta ilk zamandaki küfür gibi değil midir? Ne demek istiyor? Yani İmam-ı Azam'ın vefatı kaç? Miladi konuşuyorum. 767. Hz. Peygamber'in vefatı kaç? 638. Doğum tarihlerine bakalım. Doğum tarihinde 699. Yani Hazreti Peygamber'in vefatından yaklaşık 60 yıl sonra doğmuş. İmam-ı Azam. Yani Hazreti Peygamber zamanındaki küfürle, İmam-ı Azam zamanındaki küfür aynı mı diyor? Bu küfrün tabiatında hangi bir değişiklik oldu mu diyor? Yani aslında öğrenci de biliyor da, olayı açmak için, yani öğrenci bu soruları niye soruyor arkadaşlar? Tahmin edilebiliyor musunuz? Öğrenci bunları bilmiyor mu? Öğrenci adam öğrenmek için söylüyor. Yani bu tür sorular bana da geliyor. Nasıl cevaplarım? Tamam Bunun yolunu, yöntemini öğrenmek için soruyor. Diye ya işte yani o zamanki küfürler, bu zamanki küfür aynı küfür. Ve keyfen nifakul evleni. Bu ilk dönemki münafıklık nasıl bir şey? Qalel <gülüyor> alimu radiyallahu anhu, Allah razı olsun İmam-ı Azal ve dedi ki, na en nifakul yevmu veya yevme de diyebiliriz huve nifâkul evver ilk zamandaki münafıklık neyse bugünkü münafıklık da aynısıdır vel kufrul yevmu vel kufrul evver yani ilk zamanki küfür, yani Hazreti Peygamber zamanındaki küfür neyse bugünkü küfür de aynısıdır yani karakter itibariyle ha, bu küfrün, bu münafıklığın ifade tarzı yolları farklı olabilir. Anlatabiliyor mi Ama karakter itibariyle, kök itibariyle aynıdır. Kema aynı şunun gibi diyor. اَنَّ İslam الْيَوْمَا هُوَ Bugünkü İslam, bugünkü Müslümanlık neyse ilk bir İslam'da odur. Fux bir uke, andeliken münafak il Şimdi sana bu ilk dönemdeki münafıklıktan anlatayım, iyi değil Neydi o ilk dönemdeki münafıklık? İnleme. Ancak şuydu, kâne tekzib, yalanlamak. Ne yapıyorlar? Hazret Peygamber yalanlıyorlar, değil mi? Sen Peygamber değilsin. Allah'ın elçisi değilsin. Bu Kur'an Allah katından değil. Nedir bu yalanlamak? Ve cüha onunla savaşıyorlar, değil mi? Böyle inatla inkar ediyorlardı. Bir kalbi kalben, kalpleri yanı tutuşuyordu bunun için. Ve izah ve izharı tasdikli ve iftarı billesane. Bunu yani bu küfürlerini Tamam bu küfürlerini açıkça gösteriyorlardı. Yani kalben yaptıkları bu küfürleri ve dilleriyle de ifade ediyorlar. O kedelik huviye yani bugün de aynı diyor. Simon Kane yani işte münafık olduğunu münafık olduğu yani münafık olan bir kimsede bugün de aynı söylüyor. Vakit ne ve ne Han ve kat ve kat naatuhum fi dilalah. Aziz ve celal fi kitabih. Allahu Teala yani vasafuhum, vasafuhum anlamında. Allah Teala kitabında bu adamı şöyle anlatmaktadır. Şu özelliklerini ifade etmektedir. Fakal buyurdu ki Allah Teala. Idza etel munafikun munafiklar sana geldiği zaman Kalu derler ki Neşhedü ennekelle Rasulullah. Yani senin Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik ederiz derler. Fekale Fekale Allahü Azze ve Celle Redden Allah onları reddederek şöyle derdi. Ve tekliben O sözlerinin yalan olduğunu belirterek şöyle söylerdi. Vallahu ya'lemu enneke de Resulullah allah Teala senin Allah'ın elçisi olduğunu biliyor. Bak, burada bir şey daha dikkatinizi çektim arkadaşlar, bilmiyorum. Allah'ın bilmesi hakkında Allah'ın bilmesinden bahsederken hangi fiili kullanıyor? Alime kökünü kullanıyor. Alime ne demektir? Her şeyi bütünüyle, bütün yönleriyle her bir zerresiyle bilmek demektir. İnsanın bilmesinden bahsederken neyi kullanıyor? Arefeyi kullanıyor. Tamam. İnsan sınırlı varlık olduğu için her şeyi sınırlı olacak. Bilmesi de sınırlı olacak. Tamam? Ne diyor bak Allah Teala senin Allah'ın erşi olduğunu biliyor. Yalın. Ve yeşhedu enen ve lekazibun. Ne, münafıkların da yalancı olduklarını Allah şahittir. Allah'ın şahitliğinin, Allah'ın bilmesinin üstünde herhangi bir şahitlik ve bilme olabilir mi? Olamaz. وَلَيْسَ تَكْرِبُهُمْ بِأَنَّ ma قَالُوا kizbun. Yani bu adamların söyledikleri yalan değildir. Söyledikleri yalan değildir. Yalan nedir? Kalplerinde olandır. Anlaşıldı mı? Şimdi Muhammed'in Resulullah ifadesi doğru bir ifadedir, değil mi? Bu bir Müslüman'ın dilinde de olsa doğru bir ifadedir. Bir kafirin dilinde de olsa doğru bir ifadedir. Bu açıdan bir şey değil diyor yani. Tamam mı? Yalanlama değil. Yalanlama nedir? O söze adam inanmıyor. Ama ne diyor? İnanmış gibi söylüyor. Halbuki başka söylüyor. Sözü başka, onu ifade ediyor. Bilmiyorum anlaşıldı mı arkadaşlar? Sen de anladın mı burayı? Evet, duyuyor musunuz beni arkadaşlar? Duyuyoruz hocam. He. Anlaşıldı mı yani bu bağla? Evet. Anlaşıldı evet. hocam. Hı. Böyleki inlemen silgum, onların yalancılıklar nedir? Ne sufil ikrar, yani ikrarlarında bir yalancılık yok. Ve ve tasdil keme keme yadharuna bir Yani dilleriyle ifade ettikleri şeyde herhangi bir sıkıntı yok. Sıkıntı nerede, tamam mı? Ee, kalplerindekinin Tam tersini söylemeleridir. Esas şey bu. Sıkıntı bu. Evet bu soruya ve cevaba ilişkin herhangi bir şeyiniz var mı? Soracağınız kaçırdığınız bir şey var mı? Evet. Reis nereye gitti? Ha, bak şu şuraya, şu soruyu daha bitirmedik. Tamam mıyım da? Ve fihim yine allahu azze ve celle Allahü Teala bu bunlar hakkında yine şöyle diyor: Ve ıza le kullerine iman edenlerle karşılaştıkları zaman kâliu derler ki âmenla, bizde inandıklar. ıza halau ile şeyatinihim şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında, yani toplumdan e, toplumdan ne diyelim? İşte evlerine, gizli köşkelerine kapandıklarında, kendileriyle baş başa kaldıklarında, kendileri gibi şeytanlarla bir arada olduklarında galu derler ki inna ma ma'kum. Yani o söylediğimize bakmayın. Biz sizinle birlikteyiz. ma mehne mustehzivûn biz onlarla dala geçiyoruz derler. Tamam işte Allah'ın sevmediği tavır bu tavırdır. Yoksa söylenen sözde bir şey yok, sıkıntı yok. Ama bu adamların ortaya koyduğu bu tavır çok kötü bir tavırdır. E, sıkıntı da buradadır zaten. Ey Kimle dalı geçiyorlar? Bir Muhammedin ve ashabihi'' Hz. Muhammed de ve ashabıyla ''Di ma nadhavu lehum Yani dilimizde açığa çık çıkardığımız şeyle. Yani evet sen Allah'ın işte sizler de büyük adamlarsınız. Ya, biz bunlar dalı geçiyoruz. <gülüyor> Siz öylesiniz falan yine itirafı yani biz de size ikrar ediyoruz kalpten inanıyoruz falan böyle teraneler söyleyerek aslında biz onlarla dala geçiyoruz